Merhaba dostlarım ben Serdar ve No 70'e e, hoş geldiniz. No 70'e hoş geldiniz ve evet bir kez daha bu bir yayın tekrarı değil. E, bu standart bir çekim. Um, i̇kinci bölümün devam ediyoruz. Geçen sefer, geçen videoda birinci bölümü görmüştünüz ve e, o bölümün devamında aslında, bölümün devamını aslında yayınlarda getirmiştik ama. Ee, onlar değil şu an ben kendim çekerek yayınlarda ben yapıyorum bu arada ben kendim çekerek derken çok bir şey oldu. Neyse çok ben yine uzatıyorum. Hadi girelim ya hadi dalalım. Güzel. Deniz feneri deniz fenerlerine aşinayız. Deniz fenerlerine aşinayız. Severiz. Neyse evet, bir kısmınız yayınlarda gördü oynadığımız zaten ama çoğunuz Çocukluğumda babaannem ve ben, üçümüz eski bir evde kalırdık. Dar bir sokakta olan bu ev bizim tüm anılarımızın geçtiği, babaannemle uzun yıllar bir arada kaldığımız garip bir evdi. Bazı geceler ev derin bir sessizliğe bürünürdü. Anlayamadığımız olaylar olur, eşyalar sık sık yer değiştirir ve bazen kapının önünden aniden bir şey geçerdi. Yaşanan bu olaylara hiçbir zaman anlam veremedik Bir hiç gün babaannemin odasının önünden geçerken ufak bir sandık ilgimi çekti Sandığı açmak için elimi uzattığımda babaannem elime vurdu ve kızdı Babaannemi o güne kadar hiç böyle sinirli görmemiştim Sandığa ise bir daha hiç rastlamadım Yavaş kamera çekimleri. Yavaş yavaş kamera hareketleri. Çünkü yavaş kamera hareketleri. Benim benim kontrol almamı mı bekliyor acaba şu an oyun? Ha yok kendisi. Okey. Tamam. Hah. Okey şu an bizde. Kontrol. Wow. Ha. Bir şey oldu orada. Kaydı. Evet. No 70'e kaldığımız yerden. Ne bu abi? Bu sandık mı? Dediğin sandık mı bu? Tıklıyorum abi. Ne yapmam gerekiyor? Elimi... Şu, an, şu an tıklıyorum. Tıklamam gerekiyor değil mi? Yo. Tamam bunu açmak için başka bir şeye ihtiyacım var. Beni dünyanın ucuna götürüp büyük ihtimalle oradan bir alet edevat falan almamı isteyecek. Sonra da şey yapacağız. Hiç hatırlamıyorum bu arada. E, ne zaman oynadık bunu? 2-3 yıl oldu herhalde. Şuradan geçemeyiz. Ağacı da ne yıkmışsa artık. Evet arkadaşlar bugünkü konuğumuz yine başka gölge boyutlarından gelmiş. Yine başka bir tanımlanamaz adlandırılamaz varlık. O yüzden ona bir sürü soru soracağız ve Üff, Hayır ya. <gülüyor> hayır abi başka ev olmasın. Sen bir şeysin. Senin bir şey olduğunu biliyorum. Bak mı var lan oyunda acaba bir şeyler alamıyorum ya. Ya sen alabiliyorum. Selam. Ke küreğimiz var. Artık kendi mezarımı kazabilirim yavaş yavaş. Bu neden alamıyorum ya? Ama burada bir şey var lan çok net. Yok mu? Işıklandırmam ama Işık. ışıktan bu Okey. E geri dönüp kazıyım o zaman. Onu. Bir yerde şey okumuştum. Bu oyunu yapan ekip yeni bir oyun üzerinde çalışıyor diye. Yani şey bu oyun üzerinden öğrendikleri şeyleri yeni oyun üzerinde falan yapıyorlar diye. Ki bu çok hoşuma gitti. Çok fazla oyun Geliştirici ekibliğim bunu yapmıyor. Genelde okey abi bu olmadı artık başka bir şey Deneyelim kafasına giriyorlar çok yanlış bence. He tamam yeni yeni şeyler denemek güzel bir şey ama Ne bileyim abi sonuçta bir şeyler yapmışsın bir şeyler öğrenmişsin. Onu uygula... Okey. tam kazıyoruz şu an okey cool. Antik madeni bir para. Madeniyle olmayabilir, yemin değilim. Üff, eski. Yani bu, bu şey de değil, hani... Semboller, şeyler falan, yani klasik Yunan falan falan da değil veya... işte Osmanlı-Arabik falan falan da değil, bayağı eski, Anadolu uygarlıklardan falan uzanıyor. Okay. ha. Ahahahahahah. Hayır, kızın yüzünü görebiliyorum orada, tamam, harika. 3 kapı mı olacak orada? Ha yok, paralardan birini aldık. ikisini daha alacağız. İki paraya daha ihtiyacımız var. Sonra kapıyı açacağız ve karşımıza küçük e, hayalet bir kız çıkacak. İki, çift taraflı bastırmışlar. Çok iyi abi. Yok Allah Alamıyor muyum? Yok şey gözü tamam. Sadece şey diyor burada okey abi. 3 paradan ikisini şey bir tanesini topladın. İkisini daha toplayacaksın. Çok hoş duygular geçecek bu video. Çok güzel şeyler hissedeceğiz hep beraber. Çok olumlu duygular hissedeceğiz. Şu noktaya kadar dramatik sakin yavaş bir müzik çaldı. Evdeki müzik ve atmosfer sesleri falan mesela daha şeydi daha bir geliyordu, korkutuyordu. Bu kötü bir şey değil hani şey açısından. Dramatik de verebilirler ama şey güzel. Kuşma gitti. Yani artık ses müzikle kimi uğraşıyorsa iyi, yap, iyi yapıyor. Şu şurada sallanan bayrak veya kumaş parçası ben buraya her geldiğimde beni korkutacak. Çevrede bir şey mi var diyeceğim bakın görürsünüz. Bir merdiven, ay çükürüyüm, Of. Şuradaki küçük atlar ödümü kopardı. Okay. Sağ tarafta bir kapı, sol tarafta bir merdiven, önümüzde de çocuk parkı. Terk edilmiş bir çocuk parkı, bir... Aa şey, el feneri, okey, el feneri diyorum. Kocaman bir el olması lazım. Deniz sünere, ayk. iyi bari, bu kadar dikkatimi çekti şu şu küçük lanet olsa atlar her defasında baktığım zaman <gülüyor> ah o ne? o ne orada bir şey el mi o? Aa, ödüm kopuyor okey şu atı şey sandım ya i̇ki, iki, iki defa şey sandım bir dakika içinde insan sandım orada durup bana bakan bir şey sandım selam Ödüm! Elmiş. Gerçekten el görmüşüm. Selam. Merhaba kızım. Baştan beni korkutmak ister misin? Abi. Oyuna başlayalım. 5 dakika olmadı ya. Merdivenlere mi gitsem, kapıya mı gitsem? Hadi bakalım. 2 numaralı kapının arkasında korkunçlu bir kız vardı. Bir numaralı kapının da ya? Üç numaralı kapının arkasında ne var acaba? Abi sen böyle ağaçlı maaşlı korkunç bir yere gidiyorsun. Böyle çok asya atılıyorum ama ha. Hayal meyali bir şey. ah. Dört numaralı kapının Pff, ya Yaa öff. <gülüyor> Dört numaralı çay içiyorum ben ya. Bu da yer altına gidiyor. Seni açabiliyor muyum? Açamıyoruz. Sana başka bir şey lazım. Tamam. Öfff. Aa not. Bu savaş ne kadar devam eder bilmiyorum ve buna ne kadar dayanırım olabilemez. Da bu delilik beni günden güne yok ediyor. Benden sonra kardeşliğimizi sahip çıkabilecek güç yine sizlersiniz. Kardeşlerim eminim ki mirasımıza sahip çıkacaksınız. Zaten tek umudumuz da bu değil mi? Peki abicim sen burada... veya ablacığım sen burada neyi şey yapıyorsun yani acaba... Doğaüstü güçlere, doğaüstü tehditlere karşı verdiğiniz mı kastediyorsun, yoksa... Yani normal bir savaşta mı bahsediyorsun? Belki 1. Jüney Savaşı, 2. Jüney Savaşı ama 1. Jüney Savaşı'nda bu yoktur burada. Burası Türkiye ise 2. Savaşı'nda da büyük ihtimalle bu da yoktur yani. Burayı açabiliyorum. Aman abi. Bütün seslerden korkuyorum artık. Sen nesin? Aa! Aa! Otorite! Yay! Birisi Bay Higgs'e haber versin, otoriteyi bulduk. <gülüyor> Paranormal varlıklar şimdi görecek Bu otoritenin üzerinde işlemediği şey yok Varlık yok Çığlığı 10 saniye falan Bunu açamıyorum ya Ne no. alın Okey Algım çok kötü arkadaşlar Al, Gözler var ya bu gözler yok ya Kız önümden geçmiş fark etmemişim Tam şuradayken falan fark ettim Çok ani oldu çok şey oldu ben diyorum neden diye ses geliyor. Tamam, kızımız o tarafa gitti. Ya size göre bu tarafa gitti. Evet, size göre bu tarafa gitti. Yukarı çıkmak çok makul bu durumda. Ama aşağıya da açabilirim sanırım şu an. Değil mi? Çok mantıklı. Aşağıya giden yol açmayayım? Yerin dibinde, cehennemin dibinde neler bekliyorsa onları salayım değil mi? Yavaş yavaş açıl abi, sen ses çıkara çıkara açıl. Çok çok geliyorum ben şu an arkadaşlar. Uzun zamandır korku oyunu oynuyorum <gülüyor> adamım. Çok çok ağaç var, çok ot var, çok sis var. Allah bilir, nasıl şeylerin saklanabileceği çok fazla yer var. Ağaçlardan da korkuyorum artık. <gülüyor> mankensin, of. Of. Ya. Ay. Selam kedi. Ay kedi canım benim. Ay bir tanem gel. Ajucu. Ajucu demiyorum. Çok korkuyorum artık ya. Ya abi daha yeni başladık ya. Gözün sebebi yeni başladık ya. Okey. Bu şerefsiz böyle korkutulur mu insan ha? Böyle korkutulur mu ya? Bir de bana bakıyor ya. Ne işiyor bu mankenlerin burada abi? Burada bir sanat tasarımcısı mı var? Burada ne ne var yani? insanlar giydiren birisi mi var? Birisinin çok fazla kıyafeti mi var? Neden bu mankenler bu burada? Not. Ne diyorsunuz ha? Umutsuzluk bekçileri bizim kapılarımızı koruyamazlar. Onlar karşı koyamadıkları karanlıklara karşı savaşacak gücü olmayanlar... Ne? Onlar karşı koyamadıkları karanlıklara karşı savaşacak gücü olamayanlardır. Ben de bu hatayı yapıyorum. Ben de tamamlamaları şeyleri falan çok uzatıyorum yazarken. Mühürler kırıldı ve kardeşliğimiz büyük bir sarsıntıya uğradı. Şimdi tek amacımız basiri korumak ve kapıları yeniden mühürlemek. Sarırım Basir dediğimiz şey elimizin 5 dakika benim neden şeyim yok Basir bende de değil, bu ben değilim o zaman Ben başka birisiyim Ben şu an başka birisini mi oynuyorum okay. Selam şimdi ben buraya Ay burada mıydı ya Paraları buraya mı koyacağım ben Burada değil mi lan burda. Bu resimdeki yer burası değil mi? Tamam, değil o zaman. Ben burada ne aldım? bilmem Şuan sadece param var. Kedi, görüşürüz kedi. Kedi, burayı terk ettiğim o kadar pişman olacağım ki. Dedim değil mi? Şeyler korkulacak diye Abi Sizin gördüğünüz duygular var kamera karşısında Göremediğiniz duygular da içeride Ve damarlarından asit akıyor şu an ya Aşağıya inelim Sen atsın sen normal bir ponisin sen tanımlanamayan başka bir şey değilsin. Okey, yukarıdakiler sadece çiçek serler. Şimdi bu üç tane fare tabii içeride yer altında çok sıkılıp dışarıda oynamaya da çıkmış olabilirler hep birlikte. Değil mi? Böyle bir ihtimal de vardır. Ne bileyim bir şeyler oynayacaklardır. Saklanmaş, kovalamaş falan. Ve içerideki bir şeyden kaçıyorlardır. bunu yakamıyor muyuz hocam selam? Ay. Abi müzik de ama ya. Karanlığa bu bakmak ile onu görmek aynı şey değil. Ama böyle şeyler söyleme ya. Böyle şeyler söyleme ya. asına bir kapı buldum. Kapıdan girdiğimde uzun bir tünel çıktı karşıma. Yıllar önce birileri tarafından kaçış için kullanılmış olabilir. Tünelin sonunda yıkık, izbe bir kiliseye ulaştım. Laha ulaşmadım. Kardeşliğe Sakin ol. Ait olduğunu anlatan bir takım not Daha var. bulmadım. Sanırım bu kilise. Dutt chill. Dutt chill. Ay. Uzun türen mi bu şey mi ne bu? Karanlığa gizlemiş bu güçleri görme isteği ve merahı ardında onlara felaketi getirmişti Ama böyle bir merahınız da olmasın be. Ben de meraklıyım ama şey yapmıyorum incinde. Bu ne? Cam kırığı. Ulan. En kötü kendimize saplardık. Abi. <gülüyor> çok geriliyorum ya. Aydınlık. Neden aydınlık? Cam duvardan duvardan ilerle. Hocam gözünü seveyim. Duvardan duvardan ilerle. Ay her yerde yüzler şeyler görüyorum ya. Om. Abi köşe. Ah. O kapı arkamdan kilitlenmesin de. Ya, bu kur kafalarla inşa edilen bir odaya çıkmayız değil mi? Ben kapatabiliyor muyum ya bu kapıyı? Hani kendim kapatmış olurum. En azından bilirim yani ölü, öleceğimi. mi? Abi aman. kadar çok kaşın? Neden böyle bir tünel yapıyorsunuz ya? Tam da yapamamışsınız abi bu taş nereden çıktı abi gözünü seveyim bu taş nereden çıktı ya bu taşı kim getirdi lan bu taş nasıl geldi oğlum buraya Burası tuğlalarla inşa edilmiş bu taş burada nasıl geldi içinden çıkmadı yani bu taş Bahaya gayet işlenmiş mermer beton bir yapı bu bu taşlar nasıl geldi abi buraya Okey Ah not okey güzel Batıl Batıl karanlığın ta kendisi. Gerçek ise sadece Basir'di. İsmini Basir vermişlerdi. Çünkü o her şeyi bütün incelikleriyle gören anlamını taşıyordu. 99 isimden sadece birisi ve en gerçeğiydi. Okey. Abi buraya not... Bu, abi buralara neden not yapıştırıyorsunuz? Gözünüzü seveyim ya. Kardeşliğin mührünü gördüğümüz her gördüğünüz her yere karanlığın düşman olan ışığı gösterin. Bırakın ışık size yol göstersin, sizi korusun. Karanlık korku ile beslenir. Siz bundan korkmayın. Bağlı ile gerçekliğin savaşında, ge gerçeğin savaşında gerçekler bir gün galip çıkacaktır. Abi çok iyi. Her zaman diyorum ahtallarım. He, bir el feneri bulunsun. Yalnızda her zaman bir el feneri bulunsun. Bakın benim çek, bu ne abi? Abi bu ne? Sumo, ne o? Abi o ne? Gözünü seveyim o ne? Hemen söyler misin bu ne? Okey, yan tarafta su kaynağı falan vardır. Aa orada yeni bir kağıt var. Her zaman bir elfeniniz olacak. Benim şu an çekmeyeceğim de bir elfenleri duruyor mesela. Arda arkası kesilmeyen kabuslarla kabuslarla bezenmiş bir efsun bu felaketi sadece gözler önüne sermişti ne? Ama kaybolacağız ha. Çok iyi kaybol. burası. Ne abi? Neden böyle bir yer var? Arkamda önce bir şey mi göreceğim? Hayır, okey. Mezar, harika. Hocam sen can dostum dediği İbrahim'i yalnız bırakmayarak onunla beraber Türkiye'ye geldi. Rum olduğu için başlarda zorluk çekti de zaman içerisinde insanları kendini sevdirdi. Ticarete oldukça yatkındı ve bu sayede yaşamını idame ettirdi. Hiç evlenmedi. Bu sebeple bir çocuğu da olmadı. Neden öldüğüyle ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır. Bu adamla ilgili hiçbir şey de bilmiyormuşsunuz ha. Abi neden evlenmedi bilmiyoruz abi. Çocuğu bilmiyoruz abi. Adam nasıl öyle? Onu da bilmiyoruz abi. Çok arkadaşlar şu an çok bazı şeyleri dalga alıyor olabilirim çünkü çok korkuyorum. Ya kapatırım bu. <gülüyor> burada geçemiyorum. Okey bu adamın mezarı. Bununla ilgili bir şey yapmayacağız, değil mi? Bununla ilgili bir şey yapmayacağız. Bu böyle böylece duracak. Şu an yapacağımız bir şey yok. Keşke mumlardan birisini alsam. Ama Abi kapı var burada ya. Ay yok bu benim gizli. Lan. Piş aa kapıyı kapattılar. Olan delimizde kapı kapanacak diye değil mi? Ay, bir şey var. Yukarı çıkıyoruz. Aşağı, ha ha ha ha ha. Oho, farklı bir yer. Hayır. Çaydan içeceğim. Çaydan içerlerler. Çaydan iç. Abi, hayır ya. Bu ne abi şimdi? Bu ne? Bu ne? Ben buraya gelince müzik çalmaya başladı. Okey. Kötü yaylar mı bunlar ya? Çirin yerler değil bunlar. Kötü yerler. Çirkin yerler bunlar ya. Tamam aç abi. Çirkin kapıyı aç. Pencere. Bu ne lan? Kütüphane abi bu. Neden pencerenin arkasında gizli? Bir sürü not alıp okuyacağız ha. Yok. Bunlar sadece öylesine var. Ne? Akeron. Acheron, Kal... Ne bunlar ne ya? Camelus Gregors. Bunlar kardeşlik üyeleri mi? Bunlar kardeşler mi? Okay. Tamam abi, bu ne? Dünyayı koruyan üç kapı mühürlendi. Fakat bu mühürler kırılırsa onları kapatabilecek kişi ancak Basir seçecekti. Süper abi. Nuç için mi geldim ben? Bunun için mi geldim lan ben buraya? Okay. Bu yazıtlarda üç mühürlü kapıdan bahsediliyor. Anlatılan kapıların evimde ortaya çıkanlarla veya üstündeki mühürlerle hiçbir alakası yok. Buna eminim. Nerede oldukları hakkında hiçbir bulguya rastlayamadım. Basir farklı bir güce sahip. Dünya ile diğer boyutlar arasında bir bağlantı sağlıyor gibi. Babaannemin yıllarca bizlerden gizlemesinin ve evde yaşadığımız olayların sebebi bu olmalı. Şimdi anladım. Basir, bu doğa dışı varlıklarla, doğa dışı tehditlerle, ok, şifre çözeceğiz. Harika. Uf, abi al işte kuru kafalar ya. Kırçkas. Şimdi Basir doğa dışı güçlerle savaşmanızı sağlıyor değil mi? Doğa dışı tehditlerle savaşabilmenizi sağlıyor. Bu ne? Mezarlık. Yay. My favorite pastime. Ha, burayı açabiliyor muyuz? Açalım abi lütfen. Aç abi gözünü seveyim. Aç abi. Aa, açamıyorum. Zincir krem bir şey lazım. Ben buradan geldim ha, harika. sessiz. Abi çok sessiz. Tamam ben Basir bizi koruyorsa bunlardan neden sessiz. Basir han arası benim değil mi? Er. Şu Erhan oynuyoruz değil mi? 70. Aa no 70 bu mu lan? Ben az önceki ev falan sanıyordum. Bunları alamıyoruz. Bu mühür falan. Yay, Basir al. Basır bizde Basir değil miydi oğlum? Ben seni araştırdığımda Allah'ın esmalarından biri olduğunu gördüm. Her şeyi gören anlamını taşıyor. Basire ulaştığım günden beri içimde bir tuhaflık var. Sanki onu hiç bulmamam gerekiyordu hissine kapılıyorum. Şurası kız kulesi değil mi ya? Bakalım gerçekten kız kulesi miymiş? Evet. Paranormal boyutlarda da kız kulesi. Şuraya baksam falan. Hocam selam. Şöyle bakınca üzerinde Berk, aha üzerinde Berk yazıyor diyecektim ki zaten Berk yazıyormuş üzerinde yani paranormal bir olay değil değilmiş. Bu şey gibi ya böyle dedektif şeyi gibi merceği gibi. Ya bu İstanbul'a mı geçiyor yani bu, bu olay Burası mezarlık abi burada. Abi bir şey var lan. Karanlığa gömülen bu kötü ruhları henüz hiçbir fani görmemişti. Abi ruh göreceğim okey. Hocam sen gerçekten... <gülüyor> ne oluyor lan? he hey hey. Camillus ah. Gregors 5. Ben bunu yazmam gerekecek ya? Ulan dur. Yazayım. <gülüyor> ay, Yazayım bari. Camelius Gregors 5. Bunlar büyük ihtimalle yazmam gerekecek. Unuturum ben ya. Dur. Aslında tahta yok. Tahtalarında yer yok. Okey. Hocam var mı başka? karanlığa gömülmüş başka kimsenin görmediği ruhlar Selam sen. Ne oluyor? Ama burada bir şey görmüyorum ne bu? Dimissos Dimisas Alexa. Okey Dimisas Alexandros 5. Ben bunları yazarken umarım bir şey çıkmaz karşıma. Ne 5 mi? Yine 5 be mi lan hala? Nasıl ya? Beş, okey. Bunlar bir yere yazmıyor çünkü bu herif. Dedemin ve babaannemin kardeşliğin bir üyesi Abi. olduğunu düşünüyorum. Fakat bu ne tür bir kardeşlik onun hakkında henüz yeterince bilgi sahibi olamadım. Merceğin ve yazıtların gösterdiği yoldan ilerliyorum. Basir'in gücü Yaydığı enerji beni bazen ürkütüyor. Zaman zaman Basir'in içinden baktığımda insanların inanmakta zorlanacağı şeyler görebiliyorum. Gittiğim yol doğru mu? Devam etmeli miyim ondan bile tam olarak emin değilim. Ne zaman vazgeçmeye kalksam içimde bir ilerleme dürtüsü beni bu fikirden geri döndürüyor. Bu hisse anlam veremiyorum. Ya Yoluma biz... devam ederken eski bir Rum mezarlığı gördüm. En büyük mezar taşının yanına gittim ve üzerinde yazan ismi okudum. Mezar taşındaki isim, yazıtlarda kardeşliğin ustası olarak geçen isimle aynı. Basir ile mezar taşının üzerine baktığımda ismin değiştiğini gördüm. Alexis Theophanis. Bu dedemin mübadele zamanında Türkiye'ye birlikte kaçtığı Alexis amca olmalı. bir Alexiz amca diyorsan iyi hatırlıyorsun o zaman hocam selam sen bir şey misin? sen bir şeye benziyor gibisin yok değilsin okey iyi konuştun no no lan sen bir ceset var yok sen nesin ne? bir şey galla 3 galla 3 yazıyom ha galayla üç yazacağım. Evet hocam böyle rastgele konuşuyoruz ha. <gülüyor> Sayınım oyun bizim narratifiyle ile yönlendirmeye çalışıyor. Okey. Ha, şimdi o büyük mezar taşına gideceğim. Yok. Kara Panayotis 2. Okey. Tamam harika, diğerlerine bakamıyorum zaten değil mi? Hocam çıplak gözün göremediği bir şey yok değil mi? Yani, normaliz, herkes iyi okey güzel iyiyiz. 55-32 güzel buradan da küçük bir şey de yapmış olduk. Ben önce gidip şu amcanın mezarına bakayım. Alexis amcanın hocam sen normal misin acaba? Aa burada da yazıyormuş lan 5532 Ne? Neden böyle? Merak ettim ha. Tam bunu sorayım. Dur 5532 buradaki hali. Buradaki hali 3552. Ha 5532 veya 3552 hadi bakayım. Ya şimdi şey olmasın abi Abi işte geleceğin o mezarların üzerindeki şeyleri şuradaki sıraya göre edeceğim falan plan. Boş uğraştırmayın abi. Neyse ben gelip şu amcanın mezarına bakayım. Amca selam. Ne oluyor lan? Oh oh oh. oh. Aa, o kemik mi abi? O kemik. Abi neden mezarı açtık biz şimdi ya? O bu mezarın altında baltı vardır, acı, vardı. Balta vardır muhtemelen deyip mezarı mı açtık biz? Neden bu mezarı açtık? Şeyin üzerinde isim üzerinde abi mezara çalan mı yazıyor? Ne oluyor? Neden böyle şeyler oluyor ya? Tamam al abi, al baltayı al. En azından yardımcı ol. Balta ne yapacağım onu? Naz zincir mi kıracağım acaba? Sevgili dostum İbrahim, seninle geçirdiğimiz uzun yıllar, savaş döneminde yaşadığımız sıkıntılar ve her ne olursa olsun birbirimize destek olmamız, dostluk kelimesinin nedenle önemli olduğunu öğretti bana. Savaş kurtuluş savaşıdır belki. Savaş zamanı buraya göç ederken en büyük dayanağım oldun. Sen benim için bir dosttan da öte, her zaman bir kardeştin. Senden hiçbir şey saklayamayacağımı söylediğimi hatırlıyorum. Nitekim aynı sözü senden de istemiştim. Fakat ben affet ben bu sözü tutamadım. Elinde olmayan sebeplerden ötürü senden gizlediğim çok önemli bir gerçek var. Gizlemeliydim çünkü şartlar bunu gerektiriyordu. Beni anlayacağını biliyorum. İstanbul'a ilk geldiğim zaman tanıştığım bazı insanlar beni Basir kardeşliği adındaki örgütle bir araya getirdi. Bu kardeşliğe başları dahil olmak istemedim ama buna karar vermek ne yazık ki benim elimde olan bir şey değildi. Senin, benim ve diğer insanların bu kardeşliğe ihtiyacı olduğunu fark ettiğim anda tüm hayatım bu kutlu yolda feda etmek için andıştım. Hayatımın önemli bir kısmına insanlığı kurtarmak ve mühürleri kırılan 3 tane kapıyı bulmak için harcadım. Üzülerek söylemem gerekiyor ki bunlardan bir tanesini bile bulup görüyorum yerime <gülüyor> Basir ben dahil kardeşlikten kimseyi kabul etmedi. Söylediklerimi tam olarak anlamadığını biliyorum fakat bana olan güveninden hiç şüphem yok. Sevgili kardeşim, benim ömrümün yetmediği bu yolda ilerlemen için basarıyı sana bırakıyorum. O sana itaat etmesi, hükmetmeyi öğrenmen gerekiyor. Herkesin buna ihtiyacı var. Aa peki mezarınıdan programladın acaba? Neden mezarın açılıyor ya? Bak burada hala bunlar var. Neden böyle? Bilmiyorum. Bu ağaç ne abi? Sen normal bir ağaç mısın et? Evet, sen normal bir ağaçsın. İyi bari gidip kapıyı açalım. Okey. ilk neyi deneyeceğiz? 55, 32 mi deneyeceğiz? 55, 32 deneyeceğiz? Açılmadı. O zaman 35, 32 mi deneyeceğiz? Açıldı. Abi oraya yazdıysanız neden ben gidip şeye bakıyorum ya. Selam kuru kafalar. Abi. Allah rahmet eylesin ne diyeyim ya? Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Okay. <gülüyor> okay. Kapıları bulmak için Basir'in gücüne ihtiyacımız var. Fakat o hiçbir zaman bize yardımcı olmak istemedi. Ne yazık ki bu durumda kapıları bulmamız mümkün gözükmüyor. Kardeşlerim, umutsuzluğa kapılmayın. Bize yardım edecek kişiyi Basir mutlaka gösterecektir. Ben gösteriyorum. Neden beni gösteriyor ya? Basire hükmetmenin, onu tam olarak anlayabilmenin sırrına vakıf olamıyorum. Belki sizlerden birisi bu sırra hükmedebilir. Kardeşlerim, denemekten vazgeçmeyin ve içinizdeki kutsal ışığa sahip çıkın. Ne kadar kendini adamış insanlarsınız siz. Güzel amcalar, abalar, dayılar... Teyzeler falan filan. daha ben beni neden içine katıyorsunuz Allah kahretmesin. <gülüyor> Gidip kitap okuyamıyor muyum ben abi? Aa, Buraya tırladım bak ha. Ne bu abi? Kardeşlerim. Tamam abi kardeş, kardeşliksiniz ama yani bu kadar da abartılmaz ne bileyim. Basir'in bizi açtığı yoldan gitmeye çalıştığımızda karanlığın korkutucu görüntüsü bizlere engel olmaktadır. Bu nedenini bulamıyor olsak da umutsuzluğa kapılmamalıyız. Unutmayın her karanlığın ardından bir ışık mutlaka doğar. Sanki bu oyunda başka yerlere gidebiliyormuşuz gibi şey hissediyorum. Kazandığım tüm bilgiler, edindiğim tüm işaretler bu olanları anlamam için yetersiz kalıyor. Basir'i ilk bulduğum yere babaannemin evine dönmem lazım. Sırrın sahibinin o ev olduğuna artık eminim. Basir bizde mi hala? Evet. Kapı mı abi? Kapıyı mı kapattık biz şu an? Ne yaptık? Çok iyi. Harika. Abi. Abi aman ya. Of geri döndürecek biz ya şerefsiz. Ya. Hayır. Ya. Bir gidin Ya. Selam hocam. İyi miyiz? İyi sanırım. Babaannenin evinin herhalde. İnanır mısın? Oraya şu an dönmek istemiyorum. İnanır mısın Erhan? Eşyaların kendiliğinden hareket ettiği anlam vermediğiniz varlıkların oynadığı eve gitmek istemiyorum şu an ha güzel aa bu yavaş dramatik müziğin oynadığı yerleri dolaşmak istiyorum biraz hemen <gülüyor> buraya giremiyorum ki bir şey yok ki oğlum burada baltayı da kaybettik ha ya şu e deniz feneri var ha burada. deniz feneri bir şey olmalı ya lacarecinisini görüyorum ankini amacını artık anlıyorum fakat mühürlü kapılara nasıl ulaşacağım hakkında hiçbir fikrim yok dedemin kardeşliğe dahil olması birçok şeyi daha da karışık hale getiriyor dedem bu kapılara ulaşabildi mi ki bunun cevabını bulmam gerekiyor ah abuklag şu şu chit parçasında orada dikilen bir figür sandım her yerde bana orada dikilip bana dik dik bakan figürler görüyorum. Allah kahretmesin ya. Sen ne abi? Sen de bir şey var mı? Sen normalim 40. Ah ha ha ha ha. Tam? Aa, sen yavaş yavaş çıkıyorsun. okey Biraz bakmamız gerekiyor. Ha? E benim iki tane daha para mı bulmam lazım bu durumda? Sen manken misin? Sen mankensin. Buraya gelince oyun biraz kasıyor. Abi of buldum sonunda seni ya. Hoş geldin hocam. Oho bir tane parayı bulduk ya. Çok mutluyum lan. E ne var abi başka? Okey. Son bir paramız kaldı ama. Onu şey yapmadan ben bir geri döneceğim. Ve şey yapacağım yani. O parayı yerine koyacağım. Ama o kapıyı daha açamıyoruz ki. Son bir paraya daha ihtiyacımız var. E burayı açtık. Nerededir acaba para? Harika. Peki şimdi bir şey olacak mı? Okay, şimdi ne yapıyoruz? Bunu bulmam lazım. Hmm. Okay. Um, nerede bul şeyde bulabilir miyiz acaba? Şifrenin verildiği yerde bulabilir miyiz acaba ya? O mühürün olduğu yerde bulabilir miyiz acaba? İkinci para buradaydı. Burada Üçüncü para bulamayız. Belki buradadır ya. İyice bir kontrol edelim bakalım. Ha! Ulan evet ya. Abi tamam ya. okey. <gülüyor> rahatladım ya. Okey. Yani bu şimdi şey demek. Daha fazla yere girebileceğiz demek. Daha fazla şey olabilecek demek. Bu devini biraz tedirgin etmiyor değil. Ay! Tamam ya. Of, rahatladım şu an. Ya rahatladım biraz sonra yine gerileceğim ama En azından ilerliyoruz yani bir yere gidiyoruz Abi korkuyorum ya şu perde hep arke ediyor bende hep korkuyorum ya her defasında korkuyorum ya Şimdi şey söyleyeceğim bu kapı bu şekilde kapanmışsa burası bir şekilde mühürlenmiş <gülüyor> Burasının açılmaması istenmiş yani Tabii biz Açacağız çünkü Neden olmasın? yapmayın ya. Yol gösteren ışıklı evin dibindeki kuytuya inin. Ne? Yol gösteren ışıklı ev. Tamam şey ediyorsun. Okey. E, deniz feneri ne diyorsun? Onun sarsılanarak, sarsılarak hayata tutuşunu seyredin. Heybetinden ve görkeminden ürkmeyin. Gerekirse hedefin uğruna kendinizi feda etmekten de geri kalmayın. Gerçeğin ışığı sizi koruyacaktır. Abi siz bu ışığa fazla güveniyor gibisiniz ya. Tabii ki ses çıkaran bir objemiz var. Tabii ki bir oyuncak bebeğimiz var. Bu seni ittireceğim sanırım. Selam. Siz buradan bir şey böyle hıaa diye falan kendisini çıkaracakmış gibi hissediyorum ya. Selam bebek. Selam kızım. Sen misin ya her yerde kendini gösteren bana. Yapma şunu. Okey. Koytuf falan falan. Ben burayı şey mi yapacağım? Baya... Bu ne? Şunu mu içeceğim? Hah. Burada ne var? İyi miyiz? İyi sınırlı. Okey. Sen sınavı abi? Seni okuyabiliyor muyum? Karanlığa ve, ka ve kaos'a sürüklendiler. Delilik ise bunun sadece bir kısmıydı. Bu ilme mülletleri teker teker ışığını yitirmeye başlamıştı. Okey, ışığını yitirmeye başlamıştı. Demek ki ışığa sahiptiler ve şu an sadece kardeşlikle ilgili şeyler okuduk. Selam. Okey. Ölü bir hayvan. Why not sen bir şeysin. Abi aman ya. Hayır. Okay. The secret sırlar. Abi bir sürü sır. Çok fazla sır. Oradan biliyor mu bakıyorduk buna? Selam. ay <gülüyor> Aaaaayyyyyyyy. <gülüyor> bir sürü şey çıktı. Sana mı ulaşmam lazım yani benim? Öbür tarafa geçmem lazım. Bunu her zaman söylemeyeyim ben. Öbür tarafa geçmem lazım diye. Albert'in kişisel eşyalarına hiç dokunmamıştım bugüne kadar. Albert beni affedersin umarım. Çok kullanmadığı bir ceketin iç cebinde deriye yazılmış bir not buldum. Üzerinde yazan adrese gittiğimde Ahmet Dafi Efendi adında biri beni karşıladı. Eyüp Sultan semtinin ileri gelenlerinden biri olarak kabul edilmiş. Biraz sohbet ettik. Albert'ten bahsettiğimde şaşırdı ve susturdu beni. Yarın emanetle birlikte verdiği adrese gitmemi istedi. Okay. Emanet ee, Basir'in gözü oluyor yani. Tamam sen senden bir şey alacağım. R rastgele oraya uçanlan manken. Güzel abi çok güzel. Demek ki oraya gitmem gerekiyor. Demek ki bir sürü oraya gitmeyeceğiz. İçeride ne olduğunu bakabilir miyiz acaba? Selam. Ne bu? Kimisi öldü, kimisi yozlaşıp kendi bendiğini unutarak karanlığın himayesi altında kaldı. Bazıları da buna direnerek diğer fanilere umut ışığı oldu. Bu artık batıl ile gerçeğin savaşı haline gelmişti. Batıl ile gerçek ne savaşmış ama ya, ne savaşmış ya. Hocam, se Aa, sen aynasın sen. Selam. <gülüyor> Basirim <gülüyor> merceğindeki yazılar aynaya yansıyor paranormal bir ayna bu Üf, paranormal ayna güzel bir isim. Ha. paranormal aynayı ben kullanacağım okey buralarda bir şeyler mi vardı selam ha yok siz şeysiniz zaten tamam içinizden birisi sandım ben oradaki mankeni hemen gidip şimdi arkadaşınızla konuşacağım Dana, git, geç. Key. Okay. Sürekli buraya bakıyorum, bir şeyleri kontrol ediyorum çünkü tamam, ben sana nasıl ulaşacağım ya? Çünkü sen ulaşabilmem lazım sanırım. Hayır, yok, onu oradan çekebiliyorum. O ne abi? Deniz feneri, ok. Deniz feneri maketi aldık. Abi sen güzel, ablacım sen güzel şey yapıyorsun, okey. Aaaa, um, Deniz feneri maketi... Ne? Ne yapacağım? Buraya mı getireceğim? Selam. Ne yapacağım abi bu maketi, şeye mi götüreceğim? Babaannemin evine mi götüreceğim? Böyle de çok şey oldu, sanki dalga geçiyormuşum gibi oldu ama gerçekten onu soruyorum ya bunu tabi annemizin evinden mi bitireceğiz? Kedi benimle gel ya. Sen de nasıl burada duruyorsun ya? Her yerde. Yine korktum yine yine şu perdedir artık kumaş artık neyse çaputun sesi beni korkuttu. Okey. Ah kedi nasıl burada kalıyor abi? Her tarafta. Doğa üstü tehditler var, güçler var. Böyle kık deyip kaçması lazım oradan. Benim kedi efektim. Bu okay. Bir yerlere gideceğiz bakın. Yavaş yavaş yürü abi Hiç kendini bozma, rahat ol. Yavaş yavaş şur. Şuradan da koşalım e koşayım ya Selam Ah. Pek rahat bir konumda durmuyor gibisiniz Ben buradan geçerken bir ses duyup arkama bakmayacağım, değil mi? Yani sanki bazı mızrakların ucundan kaçmaya çalışan, çıkmaya çalışan cesetlerin sesini duymayacağım, değil mi? Okey. Koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş. Tam doğru yere geldik. Başımız belaya girdi, doğru yere geldik. Aman abi koş, koş. Güneş çok parlıyorsun güneş. Koş koş Erhan koş Aras mısın artık Erhan mısın kimsen koş. Nasıl lan şeyi buraya koymayacak mıyız? Ne halt edeceğim abi ben bu deliz feneri Ha buraya koyacağım. Evet burada yazıyor çünkü, tamam koy abi. Nasıl ya? Baştan mı açıldı orası? Anlamadım ben. Oradan mı geçmemiz gerekiyor? Buraya mı gitmemiz gerekiyor? Bölüm... Ben bölüm bitti sandım. Hacı ne oluyor? Neden hala buradayım ben? Okay. Devam. O zaman... Bir portal... Aman yine bunların arasından geçeceğim. Hadi yavaş yaklaş. Yavaş yavaş bak. Arkadaşlar anahtar nokta bu. Tam anahtar nokta bu arkadaşlar. Yavaş yaklaşıp hızlı kaçıyorsunuz. Hızlı uzaklaşıyorsunuz. Kendi elimden korktum. Allah kahretmesin ya. O besledik ekranın kendi elimden korktum ya. Okay. Koş abi hiç yavaş hızlı fark etmez. Koş koş koş koş koş aman hiç. Hiç hiç şey yapma koş. Koş artık nasıl böyle belaya bulaştıysak iyice bulaştık abi şey. Durma koş koş koş koş koş koş koş koş Açıldın mı abi sen ne? Yok. Yok eve geri dönüyoruz tabii ki. Tabii ki eve geri döneceğiz. Tabii ki eve geri döneceğiz. Abi. Okay. Güzel. Kurtardık. Çok git gel yaptırıyor bu oyun, çok git gel yaptırıyor. Şimdi bir şey olacak değil mi? Şimdi o mankenler gizip bizim... Yani öyle olacak değil mi? Veya artık... O oyuncak bebek veya etrafta dolanan kız artık kim var zaten? Bütün, bütün, bütün tekinsiz, tiksindiğimiz, kötü, berbat... Çirkin varlıkların tepkisini çekiyoruz zaten. Şey yapıyoruz. Sen hala, siz hala aynısınız. Sana şüpheleniyorum bebek. Senden şüpheleniyorum. Gözüm üstünde. Burası mı? Yönler. İstanbul. Nereye gideceğiz? Burada mı bir şey var? Nereden? Ne var? Ne oldu? Hayır, burası açıldı. Okay. Haha. <laughs> okay. Oh, come <laughs> Oraya geri mi döneceğiz şimdi ya? Oğlum! Abi. Orada ben bir şey mi gördün mü? Yok seni gördüm. Allah kahretsin seni. Hadi. Hadi koçum benim. Bir daha dönmeyeceğiz buraya. gene korktum Allah kahretmesin her defasında korkuyorum ya <gülüyor> Her defasında korkuyorum lanet kumaş parçasından ya <gülüyor> Koş abi abi göz vesileye koş bak bit bit bitmeyecek tamam biliyoruz bitmeyecek daha kötü bir belanın içine gireceğiz ama Ya bir ara bitecek anladın mı sona yaklaşıyoruz abi Çok bir korku filmiyle krevledim şu an ya. Abi aman ya. Abi hayır. Abi yok olmuş bunlar ya. Bir nereye gittiniz? Baksa ben mi yok ettim? Hiç güvenmiyorum kendime. Koş gözünü sevim koş Erhan koş. Koş Erhan. Ko Hadi kuzum. Hadi koçum benim koş. Abi her yerde insan görüyorum yine ya. Şu bitkiyle insan sandım. Allah kahretmesin hayal gücümü. Artık hangi varlıklar buradan bizi izliyor pencerelerinden bilmiyorum ama içeri... Cool. İçeri girdik. Artık hangi korku varlıklar bizi izliyor buradan bilmiyorum. içeri gireceğiz demiştim ama... Nefes alma, Allah kâr etsin Nefes alma artık. Abi sesiyle müziğiyle kim uğraşıyorsa boyun, ellerde, kollarına sağlık. Harika, müthiş, muazzam bir iş çıkarmışsın. Çok teşekkürler. Tabii oyunu yapan herkese çok teşekkürler. Adadan var ama ben daha fazla oynayamayacağım. Ah değerli dostlarım, değerli izleyenlerim, bir tane ciklerim. <gülüyor> ben çok korkuyorum şu an bugünlük sınırımı uğraştım bu hafta da korktuk Evet bu hafta da korktuk 146 Productions'ın suyunduğu e, başka bir paralel aynanın sonuna geldik e, paranormal ayna paralel ayna değil e, 146 Productions'ın sunduğu başka bir paranormal aynanın sonuna geldik Çünkü bu aynadan Aslında siz kendi içinizdeki korkulara bakıyorsunuz kendi içinizde duran e, şeylere bakıyorsunuz da bunları inkar ediyorsunuz daha çok yine bir şey yapıyorum ben neyse <gülüyor> İzlediğiniz için teşekkürler. Like'larınızı, yorumlarınızı eksik etmeyin. Ee, destek olmak için aşağıdaki katıl butonundan üye olabilirsiniz kanala. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.